Onların yani belirtilerini nasıl e, insanlar genelde çok işte böyle. çok sinirli, çok e, tahammülsüz, çok aşırı terleyen, devamlı terleyen cildi devamlı e, nemli, e, sıcağa tahammülü olmayan, işte kalbi devamlı böyle hep yüzün üzerinde atan, devamlı böyle nabzı yüksek nabzı yüksek olan, yük, nabzı yüksek olan e, işte halsiz, çabuk e, kilo veren, aşırı kilo veren. E, da biliyorsunuz bir ara bu kilo problemi olanlara bu hormonları ekstreleri de veriliyor ama onları biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz tabi. Neden tavsiye etmiyorsunuz hocam? Yani çok şey normal bir yol değil. Bir de troyt fazla çalışması da iyi bir şey değil. O daha bu gördüğünüz gibi sürüşler bazı yan etkilere sebep olabiliyor. Onun için genelde çok tavsiye etmeyiz biz. Normal beslenme diyet varken bu tür ilaçlara falan gerek yok. Peki bu şikayetlerle gelen hastalara nasıl bir uygulamayla bu sonuca varıyorsunuz? Testler tabii, mi tabii, testler yapıyoruz. Birincisi mi? Bir muayeneyle zaten anlayabiliyoruz. Hatta bazen dışarıdan bile e, türoidlerin böyle kabarık olduğu, büyük olduğu gözükebiliyor. Elle muayeneyle anlıyoruz. Daha sonra ultrason dediğimiz tetkikleri zaten çok net bir şekilde e, türoidin büyüdüğünü, nodillerin olup olmadığını, işte az mı çalıştığını, çok mu çalıştığını ultrasonla da çok iyi anlayabiliyoruz. Ee, sintigrafi dediğimiz bir yöntem var nükleer tıpla bakıp oradaki e, tutulumu onun da orada da yine Türoid'ın az çalışıp çok çalışmadığını sıcak nodül, soğuk nodül var mı yok mu e, onları anlıyoruz. Ee, bir de tabii kan testleri var. İşte bu e, hipovizyden salgınlanan tesaha dediğimiz türoid stimülece edici yani türoid uyarıcı hormon e, o az ya da çok olabiliyor. Bir de TÜROİD'in salgıladığı işte T3-T4 hormon dediğimiz hormonlara bakarak da onların seviyelerinde az ya da çok bunlara bakarak TÜROİD hastalıklarını teşhisi koyuyoruz.